Merhaba. Bu benim Hackney'deki stüdyo. 10 yıldır buradayım ve birkaç yıldır Londra'daki bir sergiye katılmak üzere çalışıyorum. Yalnız çalışmayı tercih ediyorum. Böylece çok daha iyi konsantre olabiliyorum. Daha önce bana şablon ve arka plan çalışmaları yaparken yardımcı olan bir asistanım vardı. Ama artık yalnız çalışmayı tercih ediyorum. Bu benim yağlı boya masam. Uzun paletlerle çalışmayı çok seviyorum. Bazı tablolarım için, Birçok rengi karıştırmam gerekebiliyor ve iki buçuk metre uzunluğundaki bu paletle rahatça çalışabiliyorum. Bu da benim koyu yağ saklama kabım. İçine Almanların yaptığı terebentine benzer ama ondan daha az zehirli bir madde ekliyorum. Yıllarca terebentin kullandım ve gerçekten sağlığa zararlı. Biraz çalkalıyorum ve biraz yoğun bir solüsyon haline geliyor. Bununla, Islak efekt yapabileceğiniz birçok resim yapılabiliyor. Bu boya fevkalade kullanışlı. Bununla neredeyse her şeyi yapabilirsiniz. Plastik efekti verebilirsiniz, tebeşir efekti verebilirsiniz, dağlar yapabilirsiniz. Bazen başka bir iki şey daha kullanıyorum. Ama genelde sadece bu basit formül işimi görüyor. Aslında bana bunu ilk Tate'den biri söylemişti. Bu benim fırça koleksiyonum. Tekerlekli bir masanın üstünde duruyor. Böylece istediğim yere sürükleyebiliyorum. Bu, dinozor maskotum. Uzunca bir zamandır benimle. Masanın üstüne böyle yaydığımda, elimde ne var ne yok görebiliyorum. Bazen spesifik bir fırça lazım olabiliyor ve onu hemen buluyorum. Gerektiği gibi kullanmadığım için maalesef bazı fırçalar harap vaziyette. Dikkatli olmaya çalışıyorum ama bazen de çok yükleniyorum. Alt rafta ise daha nadiren kullandığım acayip uzun fırçalar ya da her ihtimale karşı bulundurduğum çok büyük ve geniş fırçalar var. Şu anda bunlara ihtiyacım olacak işler yapmıyorum. Şimdilik sadece fırçalarım arasında çeşitlilik sağlıyorlar. Hiçbir zaman resmin eski moda olduğunu düşünmedim. Televizyonlar eski moda, videolar eski moda, enstalasyonlar eski moda. Birkaç yıl içinde her şey eskiyor. Ama bence resim diğer sanat türleri kadar geçerli. Aslında önemli olan sanatın hangi türünü seçtiğiniz değil, sanatla ne ifade ettiğiniz. Bu nedenle de benim için resim tümüyle hayat dolu ve uğraşılmaya değer. Bunlar daha önce kullandığım paletler ve onları çöpe atmak yerine öylece yere serdim. Çünkü bazen bir renk seçmem gerekiyor ve o rengin tam olarak hangisi olduğunu bulmamda ve kuruduğunda nasıl durduğunu görmemde yardımcı oluyor. Ayrıca bazen bu kurumuş garip boyalar işime de yarıyor. Örneğin bu tabloda yerde duran eski paletteki renk yığınlarından birini kullandım. Buraya çok iyi uyacağı belliydi. Ben de spatula ile paletten kazıdım ve buraya koydum. Eğer temiz ve boş bir paletim olsaydı bunu yapamazdım. Şurada baskı aldığım ve küçük parçalara böldüğüm şeylerle dolu bir kutu var. Bunlar karikatürümüsü ve çocuksu şeyler. İnternette buldum ve kullanacağımdan emin değilim ama belki bir işime yarar diye kağıda bastım. Resimle bunca farklı şey yapabiliyor olmak harika bir his. Neden insan kendini kısıtlasın ki? İnsanların resimlerime nasıl baktıklarını umursamıyorum. Sadece renkleri beğeniyor olabilirler örneğin önemli değil. Sadece bakıyor olmaları bile harika. Renkleri, şekilleri ve resmin nasıl dile geldiğini beğenmeleri daha da harika elbette. İnsanların resimlerim hakkında ne düşünüp ne düşünmemeleri gerektiğini ben belirlemek istemem. Resimlerime bakıp postmodern olduklarını düşünüyorlarsa da iyi, eski moda ve şiirsel olduklarını düşünüyorlarsa da iyi. Hem zaten şiirsel şeyler hep eski moda mıdır? Umarım değildir. Hoşça kalın.